Çünkü ben çete değil, ben bir yazarım. Evet. E, kitapların bütün dünyada etkili. Çete olmam için adam öldürmem, gasp yapmam, yol kesmem, e, insanları dağa kaldırmam, bir şey yapmam gerek. Evet. E, dosya bomboş. Hiçbir şey yok, dosyanın içerisinde. Ama buna rağmen mahkemenin kararı bu yönde oldu. Saygım var çünkü mahkemenin kararını yaratan Allah. Ha, daha ben doğmadan, hakimler daha doğmadan o karar alınmış. Almış, evet Hz. Evet. evet. Yusuf'a da haksız yere böyle bir hüküm edilmişti. Cinsellik iddiasıyla kadın. Hazreti evet. Yusuf biliyorsunuz. iftira attı. Hazreti Yusuf da hapisi kabul etti kadınların o baskısına karşı. Ondan kurtulmak için hapisi kabul etti. Çünkü onda bir hayır vardı. Evet. tekim çıktıktan sonra Mısır'a sultan oldu. Ee, Allah onun kaderini öyle güzel yazmıştı. Evet. Çok Evet. Biz de o, bunda bir hayır vardır diyoruz. Hayır görüyoruz inşallah. Ee, fakat tabi ben e, vicdanlarda beraatı çok önemli görüyorum. Vicdanlarda beraber.